Evet arkadaşlar bir videomuza da birlikteyiz. Gördüğünüz gibi testere görüyorsunuz. Tabi inşaat yapmayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi testlerimizi görüyorsunuz. Şimdi kabak tatlısı yapacağız. Ama kab kabakın kabağı önce keseceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kabak kadıbaş kabağı. Safranbolu civarlarında yetişen, köyünde yetişen, kendi bahçemizde yetişen ve doğal çekirdekten yetiştirdik. Bunu kestikten sonra çekirdeklerini saklayacağız. Yine ekeceğiz arkadaşlar. Ve kabağımız, yeni kabağımız daha sonra videomuzda yine çekeceğiz. Tencere aşamasına kadar gidecek bu. Şimdi bakın zaten karpuz gibi. Dilim dilim bakın görüyorsunuz. Burada sapı koptu bu arada. Taşırken hemen sapını ayıralım kenara. Gördüğünüz gibi dilim dilim arkadaşlar. Dilimleri görüyorsunuz. Testere ile bunu dilim dilim keseceğiz. Sonra sırtlarını da şu aletle keseceğiz arkadaşlar tencere aşamasına pişmesine kadar devam edecek şimdi başlıyoruz Evet. ustamız şimdi kesmeye başlıyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle üzerine doğru dikelim isterseniz ama kesiliyor zaten evet bakın gördüğünüz gibi ustamız işi bitirdi Arkadaşlar bu doğal kabak kendi çekirdeğinden olan. Gördüğünüz gibi kesme işlemimiz devam ediyor. Bu şekilde dilim dilim keseceğiz arkadaşlar. Karpuz gibi kesiyoruz önce bilimlere ayıracağız. Onu kesince ayıralım. Seyreden izleyicilerimiz, arkadaşlarımız görsünler. ayıralım şimdi ayırabiliyorsak. Şöyle dikelim mi? Evet. Biraz daha keseceğiz herhalde. Koray Bey yardım edelim. Evet. Tutalım oradan. Heh, çift taraflı. Evet. Bakın. Şimdi çıkacak dilimin bir tanesi. Gelin yine yukarıya doğru. Ah şöyle evet. Ne öyle tutalım. Herhalde çıkacak şimdi bakalım şimdi. Şurada arada kesilecek bir yer var. Kalın bir bıçak kullanabiliriz. Arkadaşlar karşısından da kesiyoruz. Çünkü orada herhalde kesilmeyen bir yer var. Gördüğünüz gibi. Tutalım. Evet, aşağı kadar kesilsin. de keseceğiz herhalde. Evet, Elinizi çekelim elimize. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz şu parçayı da ayıralım. Bakın karkuz gibi yaprak yaprak bunu ayıracağız. Şimdi ikiye böldük. Şurada gördüğünüz parçayı görüyorsunuz bakın arkadaşlar bu parça gibi hepsini şimdi bu şekle dönüştüreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi şekilde çekirdeklerini atmayacağız arkadaşlar çekirdeklerini tekrardan ekeceğiz gördüğünüz gibi ve kabak gayet güzel bakın rengi çok süper olacağı şimdiden belli gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi dilim dilim bunları kestikten sonra Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karpuz gibi dilim dilim dilimledik arkadaşlar bakın çok güzel doğal olduğu için zaten renginden belli bakın arkadaşlar doğallığını görüyorsunuz süper çekirdeklerini de hemen gösteriyorum bakın çekirdeklerine Şimdi bu çekirdekler arkadaşlar e, hıdrellez zamanında, mısır ekimi aylarında bunu kurutacaksınız öncelikle bir gazete kağıdının üzerine koyup kuruttuktan sonra zamanda zamanında, ilkbaharda mısırların ekildiği zaman bunu ekeceksiniz. Sonra gördüğünüz doğal kabak çıkacak. Şimdi dilim dilim bunları dilimledik arkadaşlar. Şimdi diğer safhaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu e, şeyleri dilimlediğimiz e, kabakların sırtlarını soyacağız. Sonra tencere açmasına yavaş yavaş geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dilim dilim yaptık. Şimdi temizlemesine geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi önce içine ustamız kaşıklı alıyor bakın. İçini bu şekilde kaşıklı temizliyorsunuz. Akiki doğal olduğu için arkadaşlar temizlenmesi de bakın zor oluyor gördüğünüz gibi. Aparatlarımız orada bakın özel kesme aleti var. Şimdi dışını ondan soyacağız. Bu şekilde iç kısmını aldınız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi içi temizlendi. Şurada da var azıcık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi temizlendi. Bir e, evet, tabi devam ediyor şimdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi aparatımız var. Şimdi ters çevireceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ters çeviriyoruz. Şimdi bakın aparatımız var. Aparatı yürüyeceksiniz şimdi. Bakın. Bu da özellikle bu tür tür şeyler için hazırlanmış aparat arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde biraz daha bastırırsanız olur. Evet. Ters öbür türlü. Heh. Evet o şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu soyacaksınız. Heh, heh, o şekilde. Evet aynen. Bakın görüyorsunuz nasıl soyuyor. Gördüğünüz gibi. Evet, yöntemini ustamız iyice öğrendi. Evet oraya sıkışanı alırsanız arkadaşlar bir sonrakinde rahat keser. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet geri kalanları da bıçakla kese keseceksiniz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bakın. Taz çevirelim şimdi şöyle. Evet. Bakın çok kolay soyuluyor arkadaşlar bıçakla bu kadar kolay bunu soyamazsınız. Bakın gördüğünüz gibi. Kalanını da zaten şöyle soyacaksınız bıçakla soyacaksınız. Bu aparat yerlerde var arkadaşlar. Pazarlarda da satılıyor oralardan alabilirsiniz. Evet. Şimdi tersini de yapalım. Ben yine tutayım oradan. Arkadaşlar böyle kazalar olabiliyor tabii ki. Kayıyor. Gayet normal. Şimdi bakın gördüğünüz gibi. Heh, o şekilde. O Alamadığımız yeri bıçakla alacağız arkadaşlar. Çünkü orası çukur. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şimdi bıçak kullanacağız o kalan yerde Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalan kısmını da bıçakla aldık. Evet şimdi şöyle gösterelim elimizde, kaldıralım avaya. Bakın cırlok gibi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu gördüğünüz aynısını şimdi bunlar için uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz aynısını bunlar için uygulayacağız. Hepsini bu şekilde gördüğünüz gibi bu hale getireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kesmeye başlıyoruz. Parçalamaya başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hepsini temizledik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ustamız şimdi küçük parçalara ayırıyor. Ve kabımızın içine koyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu kabımız altında da kapağı var. Fırın kabı arkadaşlar. Biz bunu fırında yapacağız. Yaklaşık 40-50 dakika. Bir kase şeker bakın. Bu kaba bu büyüklükte. Bir kase şeker ama daha fazla eğer istiyorsanız şekerli olmasını... Daha fazla şeker koyabilirsiniz. Bunu doldurduktan sonra bu şekeri üstüne serpiştireceğiz. Sonra fırına atacağız. Fırında yaklaşık 40-50 dakika duracak arkadaşlar. Bunu şöyle yapanlar da var. Bu mesela kaba koyuyorlar. Üzerine şeker atıyorlar. Bir gece bekletiyorlar. O şekilde de olabilir. Tencerede de bunu yapabilirsiniz. Ama biz fırında yapıyoruz. Çünkü daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi ustamız parçalıyor. Biraz bakalım nasıl parçalıyor. Sonra fırın aşamasından sonraki halinde size göstereceğiz arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde devam edelim. Büyüklüğünü siz kafanıza göre tabii yapacaksınız arkadaşlar. Biz genelde işte bu gördüğünüz büyüklükte Yapıyoruz. Yemesi kolay oluyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde işte arkadaşlar dolduracaksınız kabı. İsterseniz bir gece bekletebilirsiniz. Biz bekletmeden direkt fırına koyuyoruz bir kase gördüğünüz gibi. Şeker var. Eğer fazla şekerli olsun derseniz daha fazla şeker üstüne serpiştirebilirsiniz. İsteyenler bir gece bekletiyorlar. Öyle yapanlar da var. Biz de bunu fırında yapacağız. Yaklaşık 40-50 dakika bunu bekleteceğiz arkadaşlar fırında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şekeri katacağız. Şimdi biraz önce şu kabı göstermişim. Bu kapta da bu zaten fırının kendi kabı. Ama bu şekilde de tepsiye de yapabilirsiniz. Biz tepsiye yaptık arkadaşlar. Ondan buraya aktardık. Şimdi şekeri üzerine gördüğünüz gibi biz bir kase kullandık. Göz kararı aşağı yukarı bu şekilde olur. Ama çok fazla tatlı olsun derseniz artırabilirsiniz. Biz az tatlı sevdiğimiz için böyle yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kar yağmış gibi oldu. Bunu böylece fırına atıyoruz. 40-50 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Pişirip piştikten sonra da son halini yine göstereceğiz size. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabak tatlımız servise hazır. Tabağa koyduk. Üzerine ee, biz... Ceviz tercih ettik ama tayın koyan e, arkadaşlarımız da olabilir. Biz e, ceviz tercih ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkese afiyet olsun diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda ilgili bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Tekrardan afiyet olsun.